Daha önceki videolarda, i eşittir 0'dan n'ye, i karenin toplamının 1 bölü 3 çarpı n üzeri 3 artı 1 bölü 2 çarpı n'nin karesi artı 1 bölü 6 çarpı n olduğunu bulmuştuk. Güzel, başka yerlerde farklı formüller görmüş olabilirsiniz. Şimdi bu formül üzerinde oynamaları yaparak daha sık karşılaştığınız o diğer formülü oluşturmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Yapacağım ilk şey bunu 1 bölü 6 n parantezine almak. 1 bölü 6 n çarpı, 1 bölü 3 bölü 1 bölü 6, 1 bölü 3 çarpı 6 ile aynı şey. O zaman bunun yerine 2 n üzeri 2 yazabilirim. Evet, isterseniz sağlamasını yapabilirsiniz. 1 bölü 6 çarpı 2, 2 bölü 6 eder. Bu da 1 bölü 3 ile aynı şey. Ve n çarpı n kare de n üzeri 3 eder. Şahane. Şimdi sıra ikinci terimde. 1 bölü 2 bölü, 1 bölü 6, 1 bölü 2 çarpı 6'dır. Ve bu da 3 eder. Bunun yerine de 3 çarpı n yazıyorum. Ve son olarak bu da 1 olacak. Şimdi de bu parantezi çarpanlarına ayırabilir miyiz? Bir bakalım. Acaba gruplayarak yapabilir miyiz? Yani çarpımları 2 çarpı 1 olan 2 sayı bulabilir miyiz? 2 kere 1, 2 eder. Öyle değil mi? Ve eğer 3'ü de 2 ve 1 olarak ayırırsak, tam da istediğimiz gibi çarpımları 2 olan 2 sayı elde ederiz. Bu arada bu yaptığım çok da zor bir şey değil, sadece grupladım. Baştan yazalım. 2n kare artı n artı 2n artı 1. Buradan bir n parantezi yaratabiliriz. Baştaki 1 bölü 6n'yi de unutmayalım. n çarpı parantez içinde 2n artı 1, yeşille işaretlediğim ifadeyi bu şekilde yeniden yazdık. Geriye kalanı da 1 çarpı parantez içinde 2n artı 1 olarak yazabilirim. Yandaki aynı renkleri kullanalım. Ne yapmaya çalıştığımı anladınız değil mi? Bunu 2n artı 1 parantezine almaya çalışıyorum. Evet, 1 bölü 6n çarpı, buraya 2n artı 1 parantezine aldığımda, 2n artı 1 çarpı n artı 1 elde ederim. Bu arada eğer burada yaptığım şey karışık geldiyse çarpanları ayırma konusunu bir tekrar izleyin. Son olarak bu ifadeyi yeşille yazalım. n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6 olarak yazabilirim. İşte bu kadar. Bu, buna eşit. Ve ikisi de buradaki toplam bulmanızı sağlar. Hangisi daha kolay geliyorsa onu kullanın.